Arkadaşlar merhaba 22-12-2020 iddia karşınızdayım Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz 5 tane maçın 4'ü başarılı bir şekilde geldi ve yüksek oranından 2 tane maçya kaladık Maalesef Konya Spor Sivas Spor maçının karşılıklı gol varından yattık Sivas attı ama Konya Spor kendi evinde atamadı Burnley'in gol var aptan Maçına karşılıklı gol var dedik 1.95 orandan, maç 2-1 bitti ve Mirandes Albakate ilk kere 0.5 üst dedik 1.45. Yine Midland maçına birden bir dedik, ee, Kars, Karsruhe, Hamburg maçına karşılıklı gol var dedik 1.45 orandan, o da başarılı bir şekilde geldi. ve videomuzda paylaşmış olduğumuz 5.12 oranlı kuponumuz maalesef maç sonucu 2. Bu yüzden ben her zaman söylüyorum. Taraf bahsi her zaman risktir. Bakın maç sonucu 2 dediğim maç maalesef 1 bitti. Biz bunu karşılıklı gol var almış olsaydı belki alan olmuştur. Yanlış tercihler bazen kaybettirebiliyor arkadaşlar. Ben tercihimi bu yönde kullandım ama yanlış kullanmışım. Sağlık olsun diyelim. Canlıdan aldık arkadaşlar 5.66 orandan. Bunlar videomda paylaşmış olduğum tahminlerimdi. Ben canlıdan girdim arkadaşlar. Mirandes mesela 2.25'ten yakaladım. İlk yarı sıfır buçuk üstünü. Midland yine ilk yarı iki buçuk üstünü girdim. Son dakikalarda falan geldi. Evet şans eseri geldi. Yine 6.25 oran yakaladık arkadaşlar canlıdan. Bu da şans şansa geldi. Son dakikada bir penaltı kazandı Leganes. Ee, ve bir buçuk üstümüz geldi. Gayet iyi oranlar bunlar. Şimdi arkadaşlar, benim canlı WhatsApp grubum var. Şu an aktif değil ama aktifleştireceğim hafta sonuna kadar. Videolarımıza beğeni ve en çok yorum atan 3 kardeşimi WhatsApp grubuna dahil edeceğim. Amaç videolar etkileşim görsün. Yani hafta sonuna kadar dediğim, cuma gününe kadar... En çok yorum yapan 3 tane kardeşimi WhatsApp grubuma, canlı WhatsApp grubuma dahil edeceğim. Bilginiz olsun. Bugünkü maçlarımıza geçelim hemen. Bugünkü maçlarımız arkadaşlar 5 tane maç çıkardık yine. Tabii ki aklınıza yatarsa oynayın. 6 tane maç çıkardık pardon. 6 tane maçımız var. Bir kuponumuz var, İdeal kuponumuz. Aklınıza yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. İlk maçımız şöyle ben yansıtayım. Ekranı daha evvel canlı analiz yapıyorduk. Maalesef rabet görmedi. Bu yüzden biz de bu şekilde maçlarımızı vereceğiz. İlk maçımız Sigma Olumak. Maçı arkadaşlar. Saat 17'de başlayacak maçımız. Çek Cumhuriyeti 1. liginde Saat 17'de başlayacak maçımız. Biliyorsunuz ee, Jablonek 3. sırada ve ee, Sigma Olomouc 4. sırada. İki takım da gol atmayı ve gol yemeyi seviyor. Ee, yaptığımız analizler ve açılan oranlar oranlara göre yaptığımız analizler bu maçın karşılıklı gol varla sonuçlanacağını diyen üstünü alabilir arkadaşlar bu maçın 1.80 oran gibi çok güzel bir oran var. Evet ilk maçımız bu şekilde <gülüyor> ikinci maçımızı verelim hemen. İkinci maçımız arkadaşlar yine aynılikten Sparta Prag-Slovan Liberec maçı saat 19'da başlayacak maçımız ikinci sıradaki Sparta Prag'la altıncı sıradaki Slovan Liberec karşılaşıyor biliyorsunuz 28 gol atmış 17 gol yemiş Sparta Prag. Ve 19 gol atan, 14 gol yenen Slovan Liberec, 6. sıradaki Slovan Liberec karşılaşıyor. Yine yaptığımız analizler e, ve açılan oranlar bu maçın karşılıklı gol varla sonuçlanacağını bize gösteriyor. Bazı almak isteyen arkadaşlar karşılıklı gol varını değerlendirebilir bu maçında. Hemen üçüncü maçımıza geçelim arkadaşlar. Valencia seviye maçı saat 19.30'da başlayacak. İspanyal La Liga'da 13. sıradaki Valencia arkadaşlar 7. sıradaki seviyeye konuk ediyor. Aralarında oynanmış maçlar genelde hep alt bitmiş. Yalnız bugün iki takımın da yani Sevilla 14 gol atmış, 10 gol yemiş. Biraz tutuk futbol oynuyor. Valencia işte 21 gol atıp 20, 21 gol yemiş. Evet. İstatistikler bu şekilde. Ve Valencia'nın çok e, ofansif bir futbol oynadığını söyleyebilirim. Bu yüzden ben bu maça 25 üst düşündüm. 1.75 orandan, 1.80'den 1.75'e düşmüş. İki, yani 2 gol çıkacağından eminim bu maçta. Ama 3. golü zorlarlar herhalde. O da çıkar. Dileyen 1.5 üstüne alır bu maçın. 1.22 orandan Dileyen. 1.75 orandan 2.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. Evet 3. maçımız da bu şekildeydi arkadaşlar. 4. maçımız İngiltere Ulusal Ligi'nden saat 21'de başlayacak. Hartlepool Stockport Cont maçı. İngiltere Ulusal Ligi'nden maçımız arkadaşlar, e, bültende fazla maç yok ve hafta içi maçları olduğu için pek fazla güven vermiyor maçlarımız. Yalnız olabilecek maçları seçtik sizler için. 13. sıradaki Hartlepool arkadaşlar 10. sıradaki Stockport'u konuk ediyor. aralarında oynanmış maçlar genelde üstü karşılıklı gol var. Açılan oranlar maçın üste gideceğini bize gösteriyor. Yani iki takım da birbirine gol atar ve maç üste taşınır diye düşünüyorum. Tabii ki sizin de altınızda bu şekilde yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Ve Almanya kupası saat 22.45'te başlayacak bir başka maçımız arkadaşlar. Union Berlin Adel Born maçı Kupa maçı olduğu için biraz risk taşıyor Union Berlin'i yakından takip ettiğim için arkadaşlar e, forumda bir takım gol atıp gol yemeyi seviyor yani daha fazla atmayı seviyor bu yüzden ben bu maça 2.500 düşündüm 1.50 orandan Takım golüne girecektim. 1.5 üstüne fakat açılmamış. 1.5 üstü açılmamış arkadaşlar. 2.5 üstüne açmışlar. Yani 1.5 dışarıda yani farklı sitelerden oynayan arkadaşlar bu takımın Union Berlin'in 1.5 üstüne girebilir. Tahmini oran 1.80 1.75-1.80 olması gerek. Hatta 2 oranlarda olması gerek. Yani bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Union Berlin'in 2 gol atacağını değerlendirebilirsiniz. Maç üst. Yalnız tercihimiz üst. Dileyen bu şekilde değerlendirebilir. <gülüyor> Son maçımız arkadaşlar. Juventus Fiorentina saat 22:45'te başlayacak. Yine İtalya Serie A'dan yine diyorum pardon. Ee, İtalya Serie A'dan Juventus Fiorentina saat 22:45'te başlayacak maç. Lig maçı biliyorsunuz 3. sırada Juventus bugün kaybetmeye tahammülü yok ki kazanacak da diye düşünüyorum. 16. sıradaki Fiorentina'yı konuk edecek. Sakat cezalıyı bir kontrol edelim. Evet Dybala şüpheli, Arthur Sakat, Merih Sakat. Meri biraz sıkıntı yaratabilir. Evet arkadaşlar. Bu maçla ilgili tahminimiz Handikap 1. <gülüyor> Dileyen bu maçın 1 ve 2.5 üstünü alabilir. 1 ve 2.5 üst oranı 1.65. Handikap oranı 1.67. Ben 1.67'yi tercih ettim. Tabii ki ee, sizler de aynı... Görüşteyseniz, benim gibi düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ve kuponumuzu verelim arkadaşlar. İdeal kupon çıkardım arkadaşlar bugün. Fazla yüksek değil. 2.04 oran. Valencia seviye maçı 1.5 üst 1.22 oran. Juventus Fiorentina Handikap 1. Bu şekilde değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Açlarımız bu şekil arkadaşlar. Dediğim gibi bizim WhatsApp grubumuz en çok yorum sadece bir beğeni yapabilirsiniz ama en çok yorum yazan üç kardeşimi hafta sonu benim WhatsApp canlı grubuma alacağım. Bilginiz olsun. Şimdiden herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum.